kadar geniş kapsamdasınız ve genelde hep aile, evlilik ve çift anlamında. Tamam. Bu dönemde hangi konularla ilgili daha çok danışmanlıkları veriyorsunuz? Şöyle bir baktığınız zaman aile mi, çiftler arasında mı? Yani bir evlilikler mi kötü gidiyor? İnsanlar bir aile olmayı mı bilmiyor? İnsanlar yoksa yeni ailesine mi alışamıyor? Nedir bugünlerdeki sorunumuz? Bugünlerdeki sorunlardan birisi çiftlerle başlıyoruz biz. Flört dönemi, hı hı. sözlülük, nişanlılık, evlilik öncesi, evlilik sırası, evlilik sonrası, hamilelik öncesi, hamilelik sırası, hamilelik sonrası. Hı hı. Çocuklar, aile, çekirdek aile, geniş aile ve tabii ki sorun çok büyükse de boşanma sırası, e, öncesi sırası ve boşanma sonrası gibi... Ömür boyu destek veriyoruz insanlara. Hı hı. Ama ben daha çok işte dediğim gibi flörtten başlıyorum. İşte İnsanların, efendim. gençlerin veya yetişkinlerin ilk tanışma e, check-up'larından e, ve ilişkinin devamında ve ciddi ilişkiye dönüşmesi durumunda devamlı yanlarındayım. E, onlara balık tutmayı öğreterek e, ben oradaymışım gibi siz az önce bir danışanımın dolaylı gördünüz hani yazışmalarını vesaire <gülüyor> evet. seanslarda edindiği tecrübeleri orada telefonla mesajlaşmaya dair aktarmış ve benim seanslarıma gelirken onayıma sunuyor ben de diyorum ki hakikaten doğru yapmışım ya yani şunu şöyle yapabilirsin böyle daha neler yapabilirsin gibi farkındalık kazandırarak